Artık çarpmanın ne işe yaradığını az çok anlamışsınızdır. Bu videoda size daha çok, daha fazla örnek soru verip çarpım tablosunu ezberletmeye çalışacağım. Eğer daha önce Kaan Akademi videolarını izlediyseniz ya da hala izliyorsanız, benim de aslında ezberi pek sevmediğimi biliyorsunuzdur. Ama bu videoda göstereceğim çarpım tablosunu ezberlemenin size ileride getireceği çok büyük faydalar var. Ömür boyu işinize yarayacak kısacası. Bunları şu an öğrenirseniz asla unutmazsınız ve emin olun çarpım tablosunu ezberlemek hayatınız boyunca işinize yarayacak. Peki çarpım tablosu nedir? Çarpım tablosu bir sürü farklı sayının diğer farklı sayılarla çarpımıdır. Önce kısaca bir gözden geçirelim. 2 kere 1 kaç eder? 1 tane 2 yine 2 eder değil mi? 2 yazalım. Aynı zamanda 1 artı 1 diye de 2 ile çarpıldığı için 1 artı 1 diye de yazabilirdiniz. Yani 2 tane 1 diye de yazabilirdiniz ve yine aynı sonucu alacaktınız. Aynen böyle. 2 kere 1 eşittir 2. Ve bir önceki videodan hatırlıyorsanız 2 kere 0 da 0 ediyordu. O yüzden çarpım tablosundaki sıfırları ezberlemeniz gerekmiyor. Çünkü 0 ile çarpılan her şey yine 0'dır. Peki 2 kere 2 kaç eder? 2 kere 2. 2 i̇ki kere 2'yi toplayacağımız için ne ediyor? 4 ediyor. Ve bu işlemi yapmanın birden fazla yolu var. Bu 2'yi de alıp, kendine tekrar ekleyebilirim. Neticede hepsi aynı sonucu verecek. Peki 2 artı 2 kaç eder? 2 artı 2, 4 eder. Peki 2 kere 3 kaç eder? 2 kere 3, 2 2 artı 2 ile aynı şey. Aynı zamanda 3 üç artı 3 ile de aynı şey. Daha önce öğrenmiş olduğumuz gibi bu işlemde her iki şekilde de yapılabilir. Ve her iki yolla da kaç ediyor? 3 artı 3, 2 artı 2 iki artı 2 ile aynı şey demiştik. Yani ikisinin de toplamı 6 edecek. Pekala, 2 kere 4 kaç eder? 2 kere 4. 2 kere 4, 2 artı 2 artı 2 artı 2 demek. 2 kere 4 de 2 kere 3 ile aynı şekilde yapıldı. 2 kere 3 nasıl bulunmuştu? 2 kere 3'te yaptığımız işleme bir tane daha 2 ekleyip 2 kere 4'ün sonucunu bulabiliriz. Eğer bu işlemi yazmaya üşeniyorsak da 4 artı 2 6 eder. Bunu yapmak yerine bu gösterdiğim işlemin sonucunun 6 olduğunu bildiğimiz için tüm bu işleme yani biraz önceki işlemin sonucuna bir 2 daha ekliyoruz ve 2 kere 4'ün cevabını buluyoruz bu sefer. Evet, döngüyü yavaş yavaş anlıyorsunuzdur diye umuyorum. 2 kere 1 de, 2 kere 2 de, 2 kere 3 de tüm bu örneklerde ne oluyor? Her işlemde sonuçlar kaçar kaçar artıyor? 2'den 4'e 2 artıyor. 4'ten 6'ya yine 2 artıyor. 6'dan 8'e yine 2 artıyor. O zaman 2 kere 5'in kaç olduğunu toplamayı yapmadan bile bulabilirsiniz. 2 kere 5, 2 artı 2 artı 2 artı 2'ye eşittir. Ve aynı zamanda 5 artı 5 diye de bulunabilir. 2 kere 4 de 4 artı 4 olarak bulunabiliyordu. Peki cevabımız ne? Tüm bu ikileri toplayabiliriz ya da 2 kere 4'e bir 2 daha ekleyip 2 kere 5'in 10 ettiğini görürüz. Artık 2'li çarpım tablosunu bitiriyorum. Genel mantığı anladığınızı düşünüyorum. 2 kere 6 da 2 kendinden 6 eklersek bulunabilir mesela. Bir tane 2, iki, iki tane 2, üç tane 2, dört tane 2, beş tane 2, altı tane 2 ya da 6 artı 6 da aynı sonucu verecek. Yani bu işlemde her iki şekilde de yapılabilir, yorumlanabilir ve cevabımız da 12 olur. 2 kere 5'e bir 2 eklemekle aynı şey kısacası. 2 kere 6'yı buluyoruz çünkü. Bir 2'ye daha ihtiyacımız var ve 2 daha ekliyoruz. Evet, devam edelim. 2 kere 7. 2 kere 7 de aynı şekilde. 2 artı 2 artı 2 artı 2, evet yorulmaya başladım. Artı 2 artı 2 artı 2. Evet 7 etti mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikimiz var ve 7 artı 7 ile aynı şey. Ve belki biliyorsunuzdur toplamları da 14 ediyor. Fark ettiyseniz yine 12'den 2 fazla. 12 artı 2 de 14 eder. Evet, devam edelim. 2 kere 8 kaç eder? Bu işlemi bir süre 2 yazarak da yapabilirsiniz. Ya da akıllı davranıp, 2 kere 7'den sadece 2 fazla bir sonuç bulacağımızı öngörürsünüz. Ve hemen 14 artı 2 dersiniz. 2 kere 8'in böylece 16 olduğunu buluruz. Bu işlemi 8 tane 2 toplayarak da yapabiliriz, ya da 8 artı 8 de diyebiliriz, ve yine 16'yı bulacağız. Bu arada bu egzersizlerin faydalı olabilmesi için, yaptıklarımızı, ne yaptığımızı iyi düşünün ve bol bol egzersiz yapın. Bu işlemlere devam ederseniz, sonsuza kadar gider, değil mi? Çünkü en büyük sayı diye bir şey yoktur. Sayılar sonsuza kadar büyüyebilir. 2 kere 9, 2 kere 10, 2 kere 100, 2 kere 1000, 2 kere 10 1000, sonsuza kadar gider. Ama ben burada şimdilik 12'de duracağım, çünkü 10'da öğrenmeniz lazım. Eğer illaki hepsini öğrenmek istiyorum diyorsanız, 20'ye kadar çıkın. Evet, şimdi devam edelim. 2 kere 9 kaç eder? 2 kere 8'den 2 fazla olacak yine, değil mi? Yani 18. Ya da 9 artı 9 da diyebilirsiniz, yani yine 18. Peki, 2 kere 10 kaç eder? Bence onlu işlemler çok ilginçtir. Kalıp haline giderler, bir şablonları vardır. Birazdan tüm çarpım tablosu bittiğinde siz de bu kalıpları, bu döngüyü anlayacaksınız. Peki, 2 kere 10 dedik. 2 kere 9'dan 2 fazla, yani 20. Ya da 10 artı 10. 10'a bir tane daha kendisinden ekliyoruz. Peki bunun neresi ilginç? Sonuç 20. Yani 2'nin yanına bir de 0 eklenmiş. Bir şeyin 10 ile çarpım söz konusu olduğunda, çarpılan sayının yanına bir 0 eklersiniz ve sonucu bulursunuz. Bu kadar kolay. Şimdi neden diye merak ediyor olabilirsiniz. Buna 2 tane 10 20 eder diye de bakabilirsiniz. 2 10'un toplamı da 20 eder. Bir de 2 kere 11'i yapalım. 2 kere 11 bu gösterdiğim işlemden yine 2 sayı daha fazla olacak. 2 daha fazla olacak yani 22. Bu da başka bir ilginç kalıp. 2 tane tekrar eden sayı oldu değil mi? 11 birbirini tekrar eden 1 bir ve 1'den oluşuyor. Ve 22 de yine aynı şekilde birbirini tekrar eden 2 iki tane 2'den. İlginç çarpım tablosunu incelerken dikkat etmemiz gereken başka bir şey daha. Evet neyse en sonundaki son sayı değil aslında istersek devam edebiliriz. 12'ye geldik. 2 kere 12 kaç eder? 2 kere 12'de 2 kere 11'den 2 fazla olacak. Yani 22'den 2 fazla olacak yani 24 olacak. 12 artı 12 diye de yazılabilir, çünkü 24'ün yarısı 12'dir. Ya da 2 artı 2 artı 2 artı diye 12 tane 2 yazabilirsiniz, toplayabilirsiniz ve tüm yollar sizi 24'e götürür. İkili çarpım tablosu bu kadar. Bence bahsettiğim döngüyü yani işlemin genel mantığını anladınız. Ne zaman bir üst büyük sayıyla çarpsak, o sayıya bir tane daha 2 ekliyoruz. Bunu da anladığımıza göre bakalım çarpım tablosunu tamamlayabilecek miyiz? Tüm sayıları yazacağım. Bakalım. Yeterli yerimiz var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9'a kadar yapalım. 10'a kadar gitmeyeceğim çünkü hepsini bütünüyle bir görmenizi istiyorum. Yalnızca 9'a kadar yazdık. Ama bence siz bunu izledikten sonra kendiniz tamamlayın. Vakit olursa ben de burada tamamlarım. Çarpacağım ilk sayılar bunlar. Bu sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 da çarpacağız. Öncelikle bir kere bir kaçmış onu görelim. Çaprazda gördüğünüz sayıların cevaplarını böyle yazacağım. Bir kere birin cevabı 1. Bir. O zaman buraya yazalım. Bir kere iki kaç? 2 bir kere 3 kaç? 3. 1 ile kaç çarpılıyorsa, 1 ile kaçı çarpıyorsanız cevap o çarpılan sayıyla aynısı olacak. O yüzden hesaplamadan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynen böyle yazabiliriz. Şimdi ikilere geçelim. Mavi ile yazalım ki karışmasın. Birinde rengini pembe yapalım. İkileri hatta lacivertle yazalım. Evet, 2 kere 1, 2. 1 kere 2 ile aynı şey. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. Demin yaptığımız gibi. Ne zaman bir daha büyük sayı ile çarpsak 2 ekliyoruz. Hepsi bu. 2 kere 4, 8. 4 kere 2 ile de aynı. 2 kere 5, 10. 2 kere 6, 12. Her işlemde sonuca bir 2 daha ekliyoruz, değil mi? Bu noktaya kadar her işlemde bir 2 daha ekledim. 2 kere 7, 14. 2 kere 8, 16. 2 kere 9, 18. Ve şimdi 3'e geçelim. Bunu da sarıyla yazacağım, 3'leri. Evet, 3 kere 1, 3. Hatırlarsanız, 1 kere 3 de 3 ediyordu. 1 kere 3 eşittir 3, hepsi aynı değeri taşıyor. 3 kere 2'nin de tabii 2 kere 3'ten bir farkı yok. 3 kere 2, 2 kere 3'ün verdiği sonucun aynısını verecek, yani 6'yı. Mantıklı değil mi? 3 artı 3, 6. Ya da 2 artı 2 artı 2 de 6 ediyor. Buradaki her işlemde de sonucu 3 arttıracağız. Artık döngüyü anladınız, biliyorsunuz. 3 kere 3, 9 eder. 3 artı 3 artı 3 demek. 6'dan 9'a 3 ekleyerek geçtik. Yine 3 kere 4 de 12 edecek. Her seferinde bir 3 daha ekliyoruz. 12 artı 3, 15 eder. Yani bu da 3 kere 5'in sonucu. 15 artı 3 eşittir 18. Artı 3, 21. 21 artı 3, 24 etti. 24 artı 3, 27 eder. Yani 3 kere 9, 3 kere 9 eşittir 27. 3 kere 8, 24 eder dedik. 8 artı 8 artı 8 diye yazsak o da 24 ederdi. Şimdi olayı biraz hızlandıracağım. Artık mantığını çözmüş olmanız lazım. Yaptığımız her şeyi ezberleyebilirsiniz. Ama nedenini anlayarak ezberleyin. Her yönde 12'ye kadar ilerlemeniz lazım. 4'e bakalım şimdi. 4 kere 1, 4. Şimdi 4 ekleyerek gideceğiz. 4 artı 4, 8. 8 artı 4, 12. 12 artı 4, 16. 16 artı 4, 20. 20 artı 4, 24. Çünkü 4 kere 6, yani 4 tane 6, 24 eder. 4 kere 7, 28. Gördüğünüz gibi 4 ile arttırarak buluyoruz ve 32 ve 36'yı da yazalım. Güzel. 5'e geldik. Bu sefer de ne yapacağız? 5 arttıracağız. Rengi yine değiştirelim ki daha rahat görün. Bu sırayı da morla yazalım. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10, 5 kere 3, 15, 5 ile arttırıyorum. Çok kolay. Bence 5'li çarpımlar çok keyifli. Çünkü her sayıya 5 ekliyoruz ve sayılar ya 5 ile bitiyor ya da 0 bitiyor. 15'e 5 eklersek 20, 25, 30, 35, 40, 45. Aynen böyle, eklene eklene gidiyor ve bulduğumuz sayının sonu ya sıfırla bitiyor ya da beşle bitiyor. Evet, altıları da yeşille yazalım. Altı kere bir eşittir altı. Altı daha eklersek on iki. Altı daha eklersek on sekiz. Altı daha eklersek yirmi dört. Bir altı daha eklersek otuz. Altışarı altışarı ekleyelim. 36, 42, 48, 48 artı 6 da 54. Yani 6 kere 9, 54 etti. Evet az kaldı bitirmemize. 7 kere 1 eşittir 7, 7 kere 2, 14, 7 kere 3, 21, 7 kere 4, 28, 7 kere 5, 28 artı 7 olacak, yani 2 eklersek 35 daha ekleyelim, 35 eder. 7 kere 6, 42, 7 kere 7, 49, 7 kere 8, 7 artı bir önceki sayı, yani bir önceki sonuç olacak değil mi? 49 artı 7, yani 56. Eskiden hep 7 kere 8'in 56 oluşuyla 6 kere 9'un 54'ünü, 54 oluşunu karıştırırdım. Sizin göreviniz bunları benim gibi karıştırmadan ezberlemek. Şöyle düşünün mesela, 7 kere 8'in sonucunun içinde 6 var. 6 kere 9'un sonucunda 6 sayısı yok. Ben böyle düşünerek karıştırmayı kesmiştim mesela. Neyse, 7 kere 8'e bir 7 daha ekleyeceğiz. Ne oldu? 63. Evet, 8'lere geçtik. Sekiz kere bir, sekiz. Sekiz kere iki, on altı. Artı sekiz, yirmi Sekiz kere üç, o zaman neymiş? 24'müş. 3 Üç kere sekiz de aynı şey. Sekiz kere üç, üç kere sekiz aynı şey. Dört kere sekiz, sekiz kere dört, otuz iki. Devam edelim, sonuca bir sekiz daha ekleyelim, kırk. 48, 8 kere 6 da 48 etti. Hatırlarsanız 6 kere 8 de 48 etmişti. Neyse 8 kere 7, ne dedik? 56 dedik. 8 kere 8 de 64. 8 kere 9, 64'e bir 8 daha ekledik. Ne oldu? 72 oldu. 9'lara geçtik, 9'lara geçtik ve fazla rengim kalmadı. Aynı rengi, yani yine mavi ile yazacağım. 9 kere 1, 9. 9 kere 2, 18. 9 kere 3'ü de biliyoruz, tablonun yapılan kısımlarında görebiliriz. 9 kere 3, 3 kere 9 da aynı olacak, yani 27. 9 eklersek, 36. 36 artı 9, 45. Sayıya her 9 eklediğinizde, sayıya neredeyse 10 eklemiş oluyorsunuz, ama 10'dan 1 az ekliyorsunuz. Evet, ileride daha detaylı anlatacağım ama farkındaysanız, 9'lu işlemdeki sayıların ilk basamağı 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. İkinci basamaklarsa 9, 8, 7, 6 diye azalarak devam ediyor. İlk basamaklar 1, 2, 3, 4 diye artarak gidiyor. İkinci basamaklar 9'dan aşağıya doğru azalarak gidiyor. İlginç değil mi? Ve bir ilginç şey daha, her sayının iki basamağının toplamı 9'u veriyor. 3 ile 6 ya da 2 ile 7 değil mi? 3 ile 6'yı toplarsanız 9, 2 ile 7'yi toplarsanız hepsi 9 ediyor. Size ileride daha net açıklayacağım ama şimdi değil. Evet, nerede kaldık? 9 kere 6 eşittir 54. 54'te 5 ve 4'ten oluşuyor ve 5 artı 4 de 9 ediyor farkındaysanız. 9 kere 7, 63. 9 kere 8, 72. 9 kere 9'da 81. ve 8 ile 1'i topladığınızda da 9 ediyor. Evet, aynen böyle devam edebilirim. Aslında devam da etmeliyim ama video yeterince uzun oldu. En iyisi siz bunları bir güzel ezberleyin çünkü devam edersek çok uzayacak. Bir sonraki videoda 9'dan sonraki çarpımları göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.